Psikologlar üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinden, psikoloji bölümünden mezun olmuş, psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Ama yaşam koşları sadece koşluk alanında birçoğu bu alanda kendini geliştirmiş, insanlara sorun olmadan veya psikolojik problemlere yardım etmeden rehberlik eden yol göstericidir.